kendirme var ve Gos bizim ghost sevmediğimiz varız, bir şey. Varız, aç, bandını, ama, varız, aç Ama ama çok büyük bir şey değil. 2019'da senin büyük ihtimal e, tüm banlar kaldırılırken şey olmamış. Bu yüzden kaldırdım banını. E, kaldırma gerekçesi girin. Canım hissedeli keyif. <gülüyor> bu ne <gülüyor> amına koyayım? <'ın> kendine <gülüyor> kadar hey, Keyfi amına koyayım. keyfi. Tamam. Heh. Bu ne arkadaşıymış? S.A. TL Çekiliş için DC'ye girmemize gerek var mı kardeşim? He olan ne oldu? 5-5 katil misin? Şey mı? mı? İçmiş gene orospu. Adam yanlış bir şey yazmamış ki amana kıyım. Açın banını. Ne? ne oldu? İçmiş gene orospu dediğim için mi ban yedim? Kaldırılmazsa valla aboneliği iptal edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> e bittik o zaman biz. <gülüyor> Bu orospu çocuğu falan yazsaydın buraya yoksa bak valla. <gülüyor> Olmaz bak böyle. <gülüyor> Yok buradaki arkadaş bak orospu. Şimdi bak, eğer mesela bana yeri geliyor orospu diyor, tamam mı? Ben geliyorum mesela Jurose yeri geliyor orospu diyorum, tamam mı? Ama mesela sen yolda hiç tanımadığın birine sen de kendi arkadaşlarına diyorsundur. Sen mesela böyle tanımadığın birine gidip yolda orospu desen ne olur? Adam yemin biliyordum hayattan manlar hayattan. Bak düşün yani hayattan man atar yani adam. Allah'ın vücudu gördüler için bana bir şey diyemiyorlar tabii. De Eraya ya. bir şey diyemiyorlar. Eraya başka He, bir şey anladım. diyemiyorlar tabi Ya da size He, başka birinin dediğini düşün yani. Ama Şimdi seni tanıyor. Aa doğru lan bu arkadaş bizi tanıyor. Doğru. Ya düşün ki var mesela biz yolda bir izleyici gördüğümüz zaman nasıl dalga geçiyorsak onlar da yani şeyi yapar yani biz gücünüz <gülüyor> <gülüyor> <Biz gülüyor> <düşürdü> aldan. <gülüyor> yapıyoruz öyle orası bunlar <gülüyor> Biz geçen çocuğa niye Gostali dedik lan? <gülüyor> Mustafa diye çocukla dalga geçtik Mustafa, Mustafa Ali diye bağırdı çocuğa Mustafa Ali Baba buraya, buraya genel e, moderasyon ekibime bırakıyorum Bu önemli yani, bir, sonra bir sonra konu Onların bir genel gibi. verdiği <gülüyor> Bir bizimkilerin <daha> bizimkilerinin içiyiz <gülüyor> <gülüyor> Açmazlar zaten Bir daha olmamak üzere Bana kaldırdım e, bir daha olmamak üzere. Özel inceleme altında bu arkadaş. Meto. Orospu yazsam banlanır mıyım orospu? çete orospu yazdım banlanmadım. Aha ha ha. Ya deneme okay. yaptım sadece. Allah aşkına kaldırın. 12 aylık aboneyim. 2017'den beri takipçiyim. Çok maranın bozuldurma oldu <gülüyor> Ya baba niye deniyorsun niye niye niye böyle onu bir şey, şey deniyorsun verdi. ya Kanka yapar bir dakika bu adamı takdir etmek lazım onu hiç kimse bak denememiş bu adam da yani banyo mu diye denemiş ve insanları ölüce olmuş. Bak yani bunlar sona bir daha bak şimdi bunları kaldırıyorum diye bir daha öyle chatte denemeyin yani bir daha kaldırılmayacak arkadaşlar bunlar an anlamak demiş bak modern <gülüyor> <Ne, ne, ne gülüyor> bir var bir daha <gülüyor> baba bir mesajım var tamam mı? Monotör bey ufak bir küfür bilmiyordum. Ya bu nasıl ufak bir küfür ya? Vandan hocam rica etsem kaldırırsınız. Arz ederim demiş. <gülüyor> Son. Arz, arz ederim. ederim. <gülüyor> bir de orada de de arz ederim. Baba takım muhabbetleri hassas muhabbetler. Bizim ülkemizde takımlar seviliyor sayılıyor. Adam canla başla takımını savunuyor. Şimdi burada durduk geri hiçbir sohbet muhabbet yokken bunun üzerine gidip bunu yazarsan bu chatte kavga ortamı yapmış olursun. O zaman olmaz bu. Bunu reddediyorum. Kabul etmiyorum. Bir şey diyeceğim bu arada sen... bana fın'dan önce banlanmış çocuk. Bana fın'dan önce banlanmış? Aynen 23 tamam. bana Baba, hayır. Lastik. Hala akıllanmamış bence. O bence akıllanmamış. da daha... hala yazıyor bu. Evet. Biraz da şey yapması lazım. Evet, Enes bunda şey sen ediyorum. özel iletişime geç. Akıllanmış mı diye tamam mı? Buradaki kararım o Öyle ya, bir de. Neyse. Eee Orospu çocuğu. Abi 15 gün yayın açmamışım Tamamen özlemimden söyledim. Yani samimiyetten. Tamamen işte bu chat'in olayda da bu ya. Ya bunu lazım. Ya Ya oğlum mal mısın? Alper'e ya bir de şöyle bu chat'in olaydı tamam bu ya demiş ya bir de Jirox <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu bu konuşma tersi senin konuşma tarzın Orospu çocuğu bunu bunu, bunu <gülüyor> hep ya, vallahi Jirox'a ne Bana neyi bana ne Bu senin chatten bu arkadaş ben kesin eminim yani Allah'ım ya ya Ne zaman banlanmış bu arkadaş 11.07.20 bir de daha 3 <gülüyor> ay önce banlanmış Enes sende ne görüyorsun lan herkesi görmüş maşallah Enes, Alperen'le özel şeye e, geçilsin. İbanları atıyoruz bu arada. Ya yani... kanka sen ne anlatıyorsun? Boğaz doktorluğu ne haki? Chat o kadar hızlı ki bu mesajı kimse görmeyecek. Görenin de anasını götlen. Enes'in anasını götlen. Enes, Enes sen mi gördün lan bunu? <gülüyor> Enes'in görmüşüm, görmüşüm ya. <gülüyor> Enes'in anasını götten. Aga, Aga valla niye yazdım hatırlamıyorum. Redbull için bir yayına geldim. <gülüyor> kaydı, yani, bir yine de özür dilerim sizi seviyorum modlar. Kemal ben bu çocuğa vaz veriyorum. Redbulllar bir Aynen, kafa yapıyor. Kafa yapıyor Hali. Hali. <gülüyor> ya senin belanızı sikeyim. Tamam bakın modlar baksın. Ee ne demiş? Eray boşaltma ammana koydum deyip bir 600 saniye yemiş tamam mı? asasın kredi geç ne olursun demiş. Nerede bu lan orospu çocuğu Kemal nerdesin <gülüyor> Cips ya. aldım kol aldım yayın açmadın Genos orospu çocuğu deyince ben deyince sussa Bu chatte <gülüyor> ırkçılık var Ya bu ırkçılıkla ne alakası var bu konu açığında Oğlum ne alakası genos orospu çocuğu demesiyle <gülüyor> Kemal bir şey söyleyeceğim Bu büyük ihtimalle kafa yemiş bunu salamına kıyma geç <gülüyor> Bu deli deli kanka bu Devam Uzviysen ne demiş Eee Konu bitti oğlum ya. Prime'ler konu dışı emot kullanmasanıza. Ya sadece random atmaya geliyorlar. Şaka gibi aga. Bari bejleri değiştirin ya. Böyle mavi mavi çok kötü. En iyi prime uyuyan prime. Spam yapma prime. Aynı mantıklı oyunlar Kemal. Gerek yok bence. Kenan yazdım IQ. Spam yapma prime. Olmayın lan olmayın. Prime olmayın amına kudu. Para verip abone olun. Sonra biz şey, prime olunca herkes açık chat gibi oldu. Az biraz sinirlencim. Bence bandık bir şey yok ya. Küfür yok Doğru. bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bana aşkı aboneliği devam ettireceğim. Baba bunlar nasıl küfürüyor oğlum? Genel chat'e küfür etmiş selamına koyayım diye. Ya yani bak burada bir şey böyle hani yine bak kavga ortamı bu. Anladın mı? Ama abone olacakmış. Kaldıralım. 6 <gülüyor> <gülüyor> aylık al. <gülüyor> bir daha arkadaşlar Benim şu anki açtıklarım bu arada ciddi reel diyorum Şu anki açtıklarım bir daha buna benzer bir şeyde e, 13 yıllık açtık... abone olursunuz bir dahi yine Hayır hayır herhangi bir şey Ya oğlum bu <gülüyor> <gülüyor> Oy, onu onun Ya onun şu şeye bakar mısın yani. Abi, BBL Artık. espor amblemi atacaktım, bunu attım yanlışlıkla. <gülüyor> bana, bana kaldırır mısın, chat'i okuyamıyorum, ne olur bana kaldır. Bir aylık timeout ver sadece, chat'i okuyayım. Bir de 80 kanal puanım var, özür dilerim, ne olur. 80k puanı varmış galiba, 80k mı? Baba, yani geçsem, buna... 30-40 saniye sonra banlamışım. Buna ver, buna bir aylık ver. Buna sen bir bakıp... Sen <gülüyor> o kadar mı sürüyo <gülüyor> lan eniş? <Enes. gülüyor> He, efendim. Evet. Bir de şey almışım bak. Abi Greenhan'ı oynayın. Ya yeah, footage'in efekt keyriysen. Keyri'yi de her yazmışım. Ha bir yani. de şey diyeceğim. Daha enki Mitre'nin olayı var ya. Box <gülüyor> <Ghost gülüyor> veren yazmış adam. Evet. <gülüyor> evet. Onlarda mesela o mesajla alakası yok onun. Üç ay sonra banlamışım mesela adamın. Başka bir chatte yaptığından veya mesela başka bir olaydan dolayı ban yemişler. Heee onlara bak şimdi. İşte ondan, ondan diyorum. Ghost muhabbetinden değil. Mesela ondan diyorum. O zaman modlar baksın. Var. Ben şöyle bir sistem buldum. Ben direkt IBAN atıyorum vardı. arada. İstiyorsan <gülüyor> seni IBAN'ı kopyalayıp atalım direkt. Ay mesela, bak sabahın dördünde banlamışım sabahın. Mesela bak sen aynen sen bundan yememişsin mesela. Sussan İbni bunu görüp atmamışlar bak. Bu da ban sebebi de sen başka bir şeyden başka bir yerde banlanmışsın. Ya Enes şöyle bir şey yapabiliyor. Mesela başka bir çet, insanın chatinde onu rahatsız edici bizim mimleri götüren ya da böyle işte yarak atan bilmem ne atan adam direkt diyor ki bizden de elensin aga bu adam. Gereksiz adam diyor. Anladın mı? Yani bunu da çünkü ben diyorum bizimkilere. Yani çünkü harbiden bizim sevmediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Harbiden dönmeyen. Gerçekten bu chatte takılıp buranın muhabbetini goy goyunu seven adamlar değil. Ortalık karıştırmaya giden adamlar oluyor. Sen de bir alt demişsin burada ondan dolayı bir yani. Enes sen arkadaşla konuş özelden ne olduğunu bir şey yapsın. Büyük, iyi bana. büyük ihtimal Ama şey yapar. Ben kontrol ederim tek. Aynen sen kontrol Gerçekten edersin. Herkesin. Amcıklar. Abi özür dilerim lütfen aç gülücük. <gülüyor> <gülüyor> Amına Yani ne olmuş olabilir? <gülüyor> ya olmuş sen olabilir? bak saatin 1.36'sında 609 2020 sen niye geldiğinde durduk gelebize. Amcıklar yazmış şurada. <gülüyor> ne oldu yani anladın mı? Ne oldu? Of. Enes sağ ol. ASV, JA, JA, JA sevişi orospu çocukları. <gülüyor> Tamam direkt abi ne ab şey var. Abi amına koyayım arasında orospu arası çocukları yazıyor mesela. Bak abi amına koyayım kuzenim attı çünkü Ferit hayranı özür dilerim ne olur bana kaldır. Ulan adam Ferit'i seviyor diye benim en yakın arkadaşlarımdan birisi Ferit'i seviyor diye bana gelip niye orospu çocukları yazıyor. Ben anlamadım ki bunu. <gülüyor> kuzenim attı yalanına yok bu bu olmuyor artık arkadaşlar. Bu 2014'te 15'te geçiyordu bu. Yalancıyı sikiyorlar bu yalanla. Bu ne lan? bu bir başlı bunun başlıma hali de var da yarı çıkmış bunlar hezer çok kötü iki, iki. aah ikisinde yarak varmış <gülüyor> bir tane benimki görünüşü mü galiba abi 2016'da olan olay daha yeni televizyona katılmıştım baktım herkes yarak atıyor ben de alsam ne olur ki dedim olan oldu özür dilerim baba sen Ay, bunu bana bak 2016 <gülüyor> yoktu 2016'da ben yayıncı değildim bu yalan bu arada direkt cc devam e, Lajerox fıtığı Dur şimdi, dur. Bak. Yok mu Hogwarts? Herhalde Tres, Suarez, Kulak, Cici, Cici, Kemal, Sus. Yılan Kemal. Bak, oh. random arasına bak, random arasına bak. Random, orası bu, oh, oh. ee bak Ziya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Tuğbesi bunu mu gördün? Abi seni çok seviyorum ama random attım, ban yedim. Lajerox sana sab olacağım ama olamıyorum. Abi iki ay önce çok ergendim. <gülüyor> Ondan oldu. Şu an hala ergenim, senin bunu okuyacağını biliyorum ama beni cezalandırma. Hüüüü, priz gördüm, sorry. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ya amına koyun, bunları... Ya şimdi banlayacaksın mı? Bunlar ne yapacaksın, anladın mı ya? Bu nasıl bir şey oğlum? <gülüyor> Allah Allah! Modlar, iletiştirmeye geçin be. Ee, kes olan oyun kes olan... Emeği geçen herkesin aq ezan okur musun Kemal? Bu şey emeği geçen herkesin aq'dan banlandı Bay Kemal Enes'in yeni şarkısı hakkında yazmıştım özür dilerim Emeği geçen herkesin amına koyum yazmışsın adamın şarkısını dinlerken <gülüyor> Baba bir aylık ban, bir aylık ban koy Okay. Ee, ünlem play orospu çeş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> dakika, bir dakika, son diyor ki, diyor ki son mesajımı, baba, Neyi bu? Son mesajımı çağır ve Kemal'in yayın başlıklarını belirtmek için yazmıştım. Amacım küfür etmek değildi, bir aydan fazladır. Banlıyım, sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kemal bu yalansa, güzel yalan uydurmuş açmanını kanka, bence. Aa bu doğru. <gülüyor> ya. ya bir de... sizde niye böyle bir şey zamana koyayım ya <gülüyor> o doğru söylüyor tamam bu doğru ben o diye başlık açmıştım yayın açmıştım o da ç şey diye açmıştı ee, doğru söylüyor doğru söylüyor aga bu adam anan oruz bu onun <gülüyor> açıklaması çok iyi ya yani. oruz bu story oruz bu bu ne oğlum bir yazmış bak kime küfür Bu ne lan? Bir... Ne diyor? Bu şey mesajları gibi, mailleri o gibi. Tamam. Yok onu çevirse de <gülüyor> İngilizce bu. Hayır ben çevireyim. Orospunun hikayesi. Orospu 50 yaşında, yaşlı bir e, adam, evli. evli. Orospu evet, orospu. Bu ikinci, şey ikinci, hani, öğretim, şey ikinci öğretim, öğretim, ikinci öğretim. İkinci öğretim karakteri kanka. İkinci öğretim mi diyor? Aa bu EDLP başvuru formu EDLP buraya Arus. Ya baba bu ne ya Allah aşkına. Sen adama niye söylüyorsun Ne olur Oroslu kal heşşeklü, Elma kafalı oruçlu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Merve, Merve, Merve, Merve. <gülüyor> Baba Merve Bella, tabii ki da banyersin ya. Burası He. Allah Allah anonimsin diye her şey bu. Yapacak değilsin yani bu chatte. Baya oldu bu arada bana yeni bir eğlendim. Bir daha söylesem orospu çocuğuyum. Thanks man. Yine sövüldüm. Thanks man. Thanks man. Oh my. Bu my. Oh my. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Aytenli kadın. Lan bize de geçse. Hadi lan oradan bizi bilmesin. Ka. Bize de göster. Burası Melsin işte. Sen buyur ya, oyna beni götten sakin. Kulağımı sik doğrus bu çocuğu. Abi birkaç küfür etmişim. On da kendime ve şarkıya müziğe lütfen banımı açar mısınız götten rö. Hayır ne olduysa bir kere bu arada yazdım banlamışım bir de başka kanalda bir Sen şey Sen başka o zaman da kanalda aya iki kere üstsüzseymişsin. Sen başka kanalda bir daha bir şey yapmışsın bu arada. Sen Devam. De Orospuluk yapıyorsunuz Alien. Arkadaşlar enerjinizi sikeceğim ama Ali 2 3 orospu çocuğu. Bak. <gülüyor> Aleykünüş adlı kullanıcı chatte alevi değerleri küfür etmişti. Ben de troll şekilde küfre yanıt verdim. Aynı şekilde ailevi değerlere yapılmaması gereken bir şeydi. Yayıncıdan, moderatörlerden ve izleyicilerden özür dilerim. Banamın kaldırılmasını talep ediyorum. <gülüyor> ya oğlum. Ya bu. Tamam mı? Bu çok kötü bir şey oğlum Türkiye'de. Türkiye'de kimse kıyamaz ki böyle yazana. Aga be eder. Hani anladın mı bu? İyi halden yani düşürüyorsun falan böyle bir şey oluyor yani. 1 ay koy bir ay Enes. Eray ananı sikiyor. Orospu. Niye söyledin lan bana göt? Ben böyle yazanlara bilerek bana atmıyorum. <gülüyor> Doğa banlamış. Eray çok boş yapıyordu. Ben de sinirlendim. Eray özür ama bir daha manlık yapmazsan yalarım <gülüyor> <gülüyor> Eray sen söylüyorsun. Bu banlı ama bu bu direkt Biray. baba. Bir ay mı diyorsun? Bir ay kalsın yani bence yani düzeleceğimi düşünüyorum ben yani. Ama bir daha ya, bak bu şu an bunu bir ay diyorsun diye bunu bir daha yazmasınlar çıktı. ondan bahsediyorum ya bir ben. Bir şey diyeceğim bir de bir ay diye bir şey yok 14 gün atılabiliyor en fazla. E <gülüyor> 14 gün sonra 16 gün daha at. Pardon 14 gün sonra 14 gün daha at ondan sonra 14 16 <gülüyor> kaç <gülüyor> çekiyor? Kaç çekiyor bu ay? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hesaplayamadım Bunu hesapla sen yapıştı işte onu. Kanka Yusuf'a geldi bak. Oh, Hayt orospu bu çocuğu. Bunu... <gülüyor> abi bütün chat ana avra sövüyor. Niye ben banyıyorum? Baba seni gir Öyle bir şey yok. Allah Allah. Abi namaz kılıp geliyorum. 2 dakika yayını kapatır mısın? Her şey ihtiyaç var ama sana ihtiyaç yok. Orospu çocuğu. Bu arada 2 dakika cidden gitmiş. Pardon 2 dakika gitmiş <gülüyor> <gülüyor> Abi sınavdan çıkmıştı. Sen de konuşuyordun. Bize ihtiyaç falan var diye. Diye. Ben de yorumu yaptım işte bana kaldırır mısın please bu arada namaz kılmayı unutma abi daha fazla izlenme versin Allah demiş. Amin kardeşim amin de bu ney demişim bize de ihtiyaç var demişim yani yayıncılara da ihtiyaç var demişim kafa dağıtmak için. Sen de demişsin ki her şey ihtiyaç var ama sana ihtiyaç yok oruç bu çocuğu ben bunu nasıl açayım. Allah Allah. Ne bile gamana koyayım 8 milyon mal Ulan orospu evladı Yara kürek video şey çekip ya. bununla övünü. Bu Ulan, bir şey bir şey. Modlar ilk önce selam Ettiğim küfünün sebebi Kemal <gülüyor> Tepkikolik TikTok videosunu izlerken diyorum. Tiktokçuları sevmeyip ve kendilerini övdükleri için kendimi tutamayıp bir anlık rejden dolayı bu küfür yazma durumunda kaldım. Kusura bakmayın özür dilerim. Açmanızı talep ederim. Kemal'in devamlı abonesiydim. Fakat banyeye kadar. Bu, abone miymiş? Hani gözükmüyor abone. <gülüyor> o zaman <gülüyor> He unfatmış oğlum. Bak gözüküyor. Tamam o yalan değilmiş. Baba ama bir şey diyeceğim. Bu olmaz mesela ya. Bu ama yani sen niye onun milleti bu anlık sinirminir şey diye... Şey yapıyorsun 14 gün at buna en maksimum şeyden at o zaman time at okay. Amık Kemal'i zaten chat'i açmıyor ki banlasanız ne fark edecek Götü katmış ananı kim Kemal Sa oru korul oç Eskiden olan bir salaklık zaten chat'i açtığın <gülüyor> yok solda dursun en azından okuyabileyim gıcık duruyor Bak Eskiden de 3-9-2019 bir yıl olmuş bir yıl, bir ay önce miyedim? Hala akıllanmamış Hala da akıllanmamış yani. Yine aynı şeyi yaptım. Ben form yollayıp Bu form yollamayı buldum sizin tekrar ananızı sikip yazan var mısın? En azından öyle bir şey yok harbiden. Tuğkan Seyha hoş mu? Bak. Kaldır mısınız? Kemal abi yayına girdikçe üzülüyorum. Chatte o kadar aktif değilim. Ne olur kaldırın özür dilerim. O sen niye sövdün? Durduk yere bak Chat mette ya da birine Burada sövmüşsün yani sen. Moderatör var mı? Baksın. BB kim? Mesajlarla alakalı bir ban, ban değil bu. Gerçekten Twitch'te ve Discord'tan ban yediğimi bilmiyorum. Ya yanlış veya sinirlendim kusura bakmayın seviyorsunuz. Bir de benim PC ne oldu abi? Itoppy'yi ar aradım bilmiyoruz dendi. Senin PC gönderilecekti, gönderilmedi. Itoppy'yi aradım anladım, bilmiyoruz mı? mu dendi? Bunu direkt banla. <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu anladım, seri banlayalım bu red arkadaş. Direkt. Bunu direkt Aynen. reddedelim. Yok evet, evet, bir şey, şey diyeceğim. Di bir şey diyeceğim Enes, bu arada. Öyle öyle Enes banladı. Bu şarkıcı bilgiler vermişti. Onlar banlandı mı? Ben hatırladım Anladım. bu arkadaşı. Ee, şarkıcı gibinin bilgisayarı gönderilmedi mi daha? Bu arkadaşa iletişime geçirilmişti. Hatta şöyle bir şey oldu. An annesinin numarasını mı? Birinin numarasını vermişler. Ee, ve aranmış. Annesi de inanmayıp telefonu kapatmış. İstemiyoruz deyip telefonu kapatmış. Onlar da İtopya çalışanı değişiyor sürekli anladın mı yani? Hani inanmamış çünkü hani bir şey kazandınız bilgisayar adresi ver inanmaz kimse. Ondan dolayı bir karışıklık var burada ya bu arkadaşla ya da Arda'da birin, birinde daha var bu. Ee, ondan dolayı düzgün numara verin yeniden gönderin onu zaten göndeririz yani şeylik bir sorun yok. Bu Discord'dan banlandı arkadaş onun yüzünden mi? Ya bu arkadaşın çok olayı var. Aynı zamanda chat'te de bunu yansıttığı için o yüzden mi anladım. Okey tamam. Ee, tamam. Ne yazıyorsun orospu çocuğu? Onu arkadaşıma söylemiştim. Zaten aktif biri değilim. Lütfen kaldırır mısınız? Chat okumayı seviyorum. Özür dilerim. Bak. Baba niye sövüyorsun? Niye? Ya bu açık chat'te bir de var ya. Çok zor bir adam. Açık chat'te yakalamak da zor bir ya. Bir dakika adam harbiden sana suymamış, arkasında suymuş, adama da ne izliyor Arus çocuğu yazmış, niye hamam? <gülüyor> <gülüyor> Aynen adam gelin ne izliyor Arus çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Saat çalıyor. <gülüyor> 12 oldu o zaman. Yedi bana saatlerdi. Baba bu 12 de niye ha. böyle ötüyor ya? Bunu bir ayarlayamadım ya. Benim kameram patlıyormuş şu an Kemal biz de boss life'ız ha. Sebepsiz ban diyor. Sebepsiz ban mı? Random'un arasına baksana be. Ananı sikeyim. <gülüyor> ya <gülüyor> Oğlum bunu yemeyecek mi zannediyorsunuz bu şeyler, modlar? Bunu bak yazıyorsun bir de sebepsiz ban yazıyorsun buraya. Allah Allah. Bari yalan söyleme ya, özür dile bari ya. Ağla mali. Ali'nin triggerlanmış bir hanımı var. Bu arkadaşa, bu arkadaşa şey 10 14 Lig'den at 14 lig'den Ağlama OCRP Pişman oldum Hahahaha <gülüyor> Oğlum valla harbine pişman olmuş Kemal bak Yani o Anladım yani onu anladım hani... ben <gülüyor> Oğlum <gülüyor> çoğalışık bu sadece Varya şu SS alınıp Twitter'da paylaşmalık Aman yapayım yemin ederim Pişman oldum <gülüyor> Pişman oldum <gülüyor> Ne ağladım be Ali? Kolay yazın gece. Ah, Ali'nin çıldırdı bak. Ali bak. Ama oğlum, baksana ağla herif. Ağlak Ali, ağlam Ali, ağlam Ali. Ne ağladım be bunu koyduğum? <gülüyor> ağlam Ali. Ne aladım be Ali? Bak görüyor mu? Yani atar bu adam bunu da perma yani ya. Bu arkadaşı yüksekten yine 14'ten atın. Ali de bugün ne sinir etmiştik onu koyayım um ya. Abi yemin ediyorum arkadaşlarımı davet etmişim ev bilgisayarı yeni aldım Kucayagin sana yazmışım. Onların üzerine uzun yayını bozduysa. Ee, Orus ve Eray 1000 RP alın seri. Abi küfür ettim o da sizin dediklerinizden. Bana mı açın lütfen uzun süreden beri takipçilerim göt... <gülüyor> Eray söylesin onu. 14 Amık beceriksizleri ya 2 saattir bir oyuna giremediler la Orus bu. Abi Allah rızası için lütfen banımı açın bir daha küfür ederse beni siksinler. E, etmişsin yine bu. <gülüyor> Abi sevdiğinden ettik bir küfür. Pardon iki küfür ama ikisi de bir anda oldu şaka olsun diye ettim. Bir de amık beceriksizleri demiş bak burada da. 14. Burada haklı biri var. O beceriksiz olay. Orospu. Abi merhaba bunu neden yazdım bilmiyorum. Küfüründen bana yedim özür dilerim. Seni seviyorum bir de yeni abone olmuştum. Büzüğünü yerim. <gülüyor> ya, ya oğlum 14 14 14 14 bak abi faik faik ne söz dur <gur> <gülüyor> <hatırladınız> mı kim bunu <gülüyor> <gülüyor> meme oğlum jurox oh! Mim bu bu bu <gülüyor> bu şu mu bak bana yazmış bana yazmış orospu ay <gülüyor> <gülüyor> bunu sen söyle bunu sen söyle jurox <gülüyor> sen daha açılacaksın <gülüyor> Meme Creator'ı bırakıyorum. Boş yapma belanı sikerim demiş. Reis böyle vaziyetin işini sokayım. Türkiye'de konuş yasaktır. Bu arada bu yayın var mı? Google'a girdim, Twitch'e girdim. Girmedi. <gülüyor> Baba. Niye söylüyorsun, niye söylüyorsun? Türkiye'de konuşmak yasak değil ama. Yani. <gülüyor> niye söylüyorsun? <gülüyor> Konuşma yasak <ne> <gülüyor> Hahahaha <gülüyor> <gülüyor> ee, Jirox tam bir Orospu'ya demiş Among Us oynarken Hıh? He? Sesin çızırdı lan <gülüyor> Yayından yayından Ne oldu ne lan? Ne ya ana? Pıt la. pıt oldu ya açınca arada pıt. oluyor Senle alakası yok ha. abi Düzeldi mi şimdi? Boktum Amanagoyim He tamam Geldi düzeldi ye Eee Gitmeyen küfür ettim Jirox sana nasıl spinless Bunun kararını ver Orospu demiş Among Us oynarken Açın ya açın açın Abi herkes da anlamını bilmiyorum öğrendim takım dahi tutmuyorum öğrendim bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. 76 76.000 puanım var senden ricam chatte çok konuşkan biri değilim abone olacağım sadece rica ediyorum Neyi ki bu bunu bilmiyorum ben Fala Ne tıklı. olduğunu anlamadım Tamam yüksekten ver yüksekten ver Oros bu çocuğu Eray diyor bunu açıyorum <gülüyor> Eray kanka 20 kaz sadakat puanı var senin kanalda seviyoruz demiş ama adama oğlum niye o zaman sövüyorsun burada ya Eray'da hata ama horospu çocuğu çete Allah. sövüyor yayınında. diyorum Eray. Baba redded tabii ki de yani ya. Ne oluyor lan? Onu, onu satayım böyle şey geliyormuş. Çuf çuf ananın amında. <gülüyor> bak şu yazıya bak. Zır zır zır zo zo zo. Akşak ah şak g g g g. Çuf çuf ananın amında. Merhaba chat takipçi adam... modundaydı. Saçma zaman şeyler yazdım. Hata mı farkındayım. Özür dilerim. Açarsanız <gülüyor> müteşekkir olurum efendim. Adıyaman'dan selamlar demiş. Özür söyleyeceğim Bu adamın bir suçu yok ya ama bu adam kendi kendine eğlenen bir adam ama. Yani kendini etmiş de bunu. Niye onun böyle bir şey yazıyorsun bu pis. <gülüyor> Hayır. Zaten çuvçuv anın amının da değişiyor. yani bir şey. <gülüyor> ya Şunu <gülüyor> bir niye amını? 14'ler 14'ler. <gülüyor> Bizim burada Rpg'de oruç çocukla abi ağır oruç çocukluğumu tutmuştu pişmanım daha küfür eden anasını siksinler mi? <gülüyor> ya baba, hari bir de bana full duygun banyemiş. <gülüyor> Ama adam demiş bak ağır oruç çocukluğumu tutmuştu. <gülüyor> Allah merakım ya, ya. Neredeyim oğlum ben <gülüyor> nereye gitti? Yani şuradaydım. Dur şuraya baktık buna baktık. Of ne güldüm ya. Bak caz yapma alarım kendimiz sen hadi orospu oğle. Abiciğim ben neden banlanıyorum? Burası rahat bir chat değil mi ya? Doğru demişti galibiki. Senin Allah belanı vermesin bak. reddettim, direkt reddettim. Bir daha açılmayacak onun bana bak. Orospular seyahat dedik. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben hiç bağlanmamışım bir kere banlanayım mı ya? <gülüyor> çok sinirlendim o yüzden yazdım insta da story atmıştım zaten seni etiketleyip görmüşsündür özür dilerim lütfen abi lütfen abi açılsın çok pişmanım Baba Enes aç 14 ee... ya da 1 hafta ver 1 hafta ver ona Baba selam okay, yani Eray götünden sallama evet Arali orospu Ali büyük <gülüyor> ihtimal yaptı Abi büyük umutlarla abone oldum. Orus bir yazdım ne olmuş yani? Seni seviyorum. Banlasan da yan çaracıp geleceğim. Ne <gülüyor> yaptın? 14 yap, 14 yap. Ee, bak arkadaşına söylemiş. Eski bir arkadaşa söyledim. Kusura bakma demiş. Ne kusuru ya? Ne demek canım? Bunlar sesciyi almak çocuğu. Bak. Bir daha mı yazmış ben Bir de gülmüş. Gerçek fiyatı 150 TL'dir. Teslimat için hesap bilgilerinize ihtiyacımız vardır. Paranız ve hesabınız koruma altındadır. Merhaba cidden kopyala yapıştır. Bu ne neyden ban yemiş anlamadım. Host diyorsun sen. Host, yapmışım mesela. Yani host atmışsın orada bir şey yapmış. Ondan banlamış. He host attığım yerde. Bak gece 4.04'te ben birine host atmışım. Sen orada birine bir şey yazmışsın ve ban yemişsin. Gördün mü bak dönüp banlamış Enes bizim kanalda. Oğlum size de helal olsun lan. Tüm moderasyon ekibini harbiden. Çağlar burada bağla bağlamış. Sana ne orospu çocuğu demiş adam. Abi neden ban yedim ya? Hiçbir şey demedim. Uyduk şeytana. Orospu çocuğu da sana yazmadım bu arada. Çevir. 14'e çevir. 14'e çevir. <gülüyor> Selamlar chat. Hoş geldin. Hay insta. Ali ananı sikiyim. <gülüyor> Olur Sen edin, edin dedin ki Ali'ye bir sövün ben de sövdüm neyse iyi ki de sövmüşsün bana aşım. bir daha söveyim. <gülüyor> benim dediğim. Benim dediğim. Oğlum niye niye <gülüyor> Niye aman okuyum yani? Selam sana. Abi bir şey deniyordum istemeden oldu. Bir şey yazmamış ki bu. Enes şey açılmasın ya. yazmış direkt. Aynen, bu büyük ihtimalle baya büyük bir olaydan dolayı yapılmıştır. Ondan açılmasın yazmışım direk. Hı öyle değil mi? He he! Tamam. Siktirin tam odadan. <gülüyor> lan ha yavşak. <gülüyor> Dur bir dakika. Orası sayfa bozuldu amana koyayım ya. ya İnanede Insta Ay, versene yedim. be. Insta di istediğim için yedim sanırım bilmiyorum. Oğlum adamın sevgilisinden hatta yani. Ya lan artık adamlar evlenecek yani insasını sormuşsun Banlamasın mı yani burada bu adam? Fuat'ın sevgilisi yani yazdığın kişi. Bizim de kardeşimiz yani adam Fuat'ın kendisi de banlamış direkt. Allah Allah. Abi 30 35K mı? Lan bana gelir böyle herkes. <gülüyor> herkes bana açmaya gel. Herkes bana açmaya gelsin. <gülüyor> <toplan, toplan, toplan. gülüyor> Toplam, Toplam Toplan, toplan. Toplam bana Toplan, toplan. <gülüyor> Arbiden diyorum. Bu açma talebi nerede gözüküyor? Direkt çete girdiğinde mi yazıyor? Hat <gülüyor> <gülüyor> bakayım <gülüyor> sesi <meselesi>, merak ettim. bir tane koyarım Oğlum yine ha, ha, havadan saat, alırım. Aklıma. Havadan content bulduk ha yine. Sohbette <gülüyor> banlandınız. <gülüyor> Kanaldaki sohbeti <gülüyor> inen <yeniden> katılmamız <gülüyor> için moderatorun bana kaldırması. Ha ban kaldırma talebine tıklıyorsun, yazıyorsun. Anladım. Bu SS almak için Eray'ın chatinde Eray'a söyledim ana avrat. <gülüyor> <gülüyor> ben de banmadım direkt Aros. <gülüyor> Hahahaha. Ee Pooldark. Ana avrat söyledin değil mi? Aynen öyle. Bak. Manyak mısın oğlum? Pdn sarar. Beyler topluca instadan yazalım. Açmayacak mı şimdi? Var mı? Beyler açacak mı? Yarrağımı Ama Amuk boss story atacağına gel yayın yap. Amcık Kemal aç artık. Tam bir salak. Bn. Enes de bunu görmüş abi yemin olsun o aralar yayın açmıyordun çıldırdım böyle bir sinirle yazdım kusura bakmayın <gülüyor> açar mısın açmazsan da canlısız Bunlar çok güzel yayın dışı geliyor yazıyor yazıyor bekliyorum ben de tam bitirsin öyle atım diye Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Baba yayın dışı bir de gelip sövmüşsün chatte ya inanılmaz ya 14 yap 14 gün yap ee, Prime Abi ne oldu anlamadım Gar görevlisiyle alakalı yani hostalın büyük hani orada <Gülüyor> Evet. Ee, normal. Da Ben시고, <gülüyor> o numara dağıtmış adamın. Ben de onu görmüşüm, banlamışım. Beyin numara vermiş amına koyayım. Numara. Kemal, Kemal de bunu <gülüyor> Kemal'i banlayın amına koyayım <gülüyor> şimdi hadi. Abi bir şey. Devam devam devam devam. Oğlum bir insan gar görevlisinden niye gıcık kapar amına koyayım ya? Allah Allah. Lan Kemal seviyorum lan seni. 7 zeytin bir peynir yarra. Chatçaz yapmayalım alarım anası kim Kemal oç. Kemal abi. Ben Allah belamı verecek ya. Ettiğim küfürleri gördüm. Gerçekten bir aptalım. Lütfen açar mısın? Senin için gittim yeneye savaştım. Adım Eray Malı. şey diyeceğim. Orru Oradakini de fark etmemişiz. Bak random arasına baksana yine. üstteki ran numarasına mı Amık KEMALI bak ran numarasında. Bak Rakun seni <gülüyor> Rakun Amık seni Amık Kemal'e Rakun seni yazmış ran numarasında. Evet bak ya bunlar orada Kemal. Reddettim seni. Yalan söylüyor bir de çünkü. Ulan orospu yayını mı kapatıyorsun demiş. Abi benim Kaşmer abi. arkadaşım ban yemişti o gün de içmiştik ben yazdım zannediyordum. Geçen söyledi ben de banyeyim diye o yazmış. Yalan mı doğru mu sizce bu? Bu olay yalan doğru. Alo hoş geldin bu arada. Abi, bizim evet. kitle işte ben doğru olduğunu düşünüyorum yani bunun Ayşe olduğu için. Yalan mı doğru mu? Kararı kararı burada divan yüce divan çete bırakıyorum. Yalandan kim ölmüş? <gülüyor> Maflık. Ne alakası var amına? <gülüyor> Salak Allah. Bu da ayrı aklıma deli yer. amına. Ne, de. ne alakası var? ya yani durduk yeri niye böyle bir şey dedin amına koyayım? Bir anma aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Ben de senin amına koyayım ben, ben 14 anladım. yap. 14 yap. Ben bu nasıl ya kamera amına kolumun çocuğu? Amanak. Abi <gülüyor> bana aç. Ben kendime <gülüyor> orospu bu çocuğu dedim. Sen orospu bu çocuğu değilsin. Merak etme. <gülüyor> ya yalan <gülüyor> söyleme. Yalan söyleme. Kaçıncı maç? N.T. Orospu'lar. Abi BBL maçında spiker taşlık geçti bizimkilerle. Benim de İngilizce iyidir. Açarsanız sevinirim. Bu arada çetteki botlar bir yazsın. 33k izlenme namına. Ya Bezek burada da sövmüşsün bana. Şimdi diyecek ya abi orada sövmedim. Aa yazdım. Yetişmemiş amın Devam et. 14 yap bunu. 14 yap. Ya bir daha yazma öyle şöyle. Lakemal Kemal seni küçük Orospu mu? Bu Kemal Kevsar ya bir canım. tane 100K'da sadakat var zaten. İspanyol diyor. Hatta neyse bırak İspanyol'u açmana. Açmazsan canın salsın. Ver bir hafta ver bu arkadaşa. Eee Muhammed Allah'ım. Neyne Allah yazının? <gülüyor> Oğlum ada... bak yalan söylemeyenleri biraz daha affedici e, davranıyoruz bu arada. Daha affedici davranıyoruz Ali yalan söylemeyenlere. Fren yok mu aq? Oyun geç ananı sikeyim. Muhammed Medenete 3 TL göndermiş. Herkese iyi geceler. Jurov seviliyorsun. Eray senin. Ben amına koyayım. Bak. bu var bu koymuş. O kafayı yemiş, o deli Mif ama. Kemal. Mif Kemal. 24 saat 15. Adam değilsin. Boş yayın. Oç Kemal. Aptal Oda arkadaşım yazmış. Yıllar öncesi ben neden neden yediğimi bulmaya çalışmıştım. Şimdi özür gördüm. Neden yediğini hesabın anla ki. Ne zaman banyo yemiş? 18 2018. 2019. 2019. Hayır, sen kör müsün? Ha pardon. 26 kör. Temmuz <gülüyor> 2019. Kör. <gülüyor> <gülüyor> en son yazdığı 2018 Et 9. Ettim. ay. Yo, ban. Ee, ulan e ne konuştuk? Cyber çoraplarını çıkmamış ki gıcık değil Oros bu çocuğu. Abi roketlik oynarken karşıdaki adama gıcık dedin. Ben de adama sövdüm. Banlandım. Tanıdık olduğunu bilmiyordum. Sorry. Tanıdığım değil oğlum adama sövdüğün için banlanmışsın ya. Tanışmısınız abi. Ben bir şey merak ettim. Bir saniye Kemal. He. Niye geçtin amın akıyım ya? Bir şey gösterecektim. Söyle göster. Banlanma zamanıyla o yazının zamanı farklı. Niye? Mesela 23 gün sonra ban yemiş yazdıktan. Baba 523 523 o an Oan ban yemiş. Nasıl aynı? Ay bak şöyle düşün. Üstü mesela bak bir dakika. Üstü mesela... Lan mal! Bu bunun! Bir dakika. Hayır, hayır öyle değil. Hayır. Eee ama sana ne yazdığı Tarih bir e, 4 Ocak'ta. Ama mesela ondan sonra mesela 2-3 gün geçmiş saatlerden görebiliyorsun zaten. Ama yine de tarih değişmemiş. Yani o yazı yanlış. Ay. Tarih yanlış. Ay. Ay değişmemiş oğlum. Ay bak. Anladın ay da mı? ay değişiyor. Sanki birinden diğerine. Demek ki olur, aynen. Aynen demek ki. Üş. Konu değiştirmeceler, Geçtin, geçtin. Erken açtın orospu çocuğu. Abi bugün erken yayın var dedin. 12'de mi ne açtın? Her şeyi hazırlayıp hayırlı bir şekilde seni bekliyordum. Haklı var. Özür dilerim. Hüh, çete çok yazan biri değilim. Hüh. Senin adamı Allah'ım ya <gülüyor> Rabbim. Söyüyor ana Ondan sonra diyor ki 14 14 yap. Aynen öyle. Oyunu senden gördüm, aldım hemen. 7.30'a kadar bekledim isim diye PC kandırılmadı. Senin ben ananı Kim Kemal. Ya baba senin PC'sin kaldı olsa bunun suçu ben miyim ya? Çakarmış ya bak bir. Hangi oyunu? Hangi oyunu? Ney bu Allah aşkına? Bir açsam bandı yazsın hangi oyun? Bay Kemal 18 GB oyun indirmiştim. Sabaha kadar normal değil mi? Aç bu bana. Bu bir emirdir. Bak sikeceğim melasın. Diyor <gülüyor> onun <gülüyor> Bir de bu bir emirdir diyor ya bir de. <gülüyor> Töbe ya Rabb'iye. Bunu bir sorsanız ya biz sorun bakalım. Çok merak ettim ben görüyorum. telefon 18, çalıyor bir dakika. dakika. Ya biz 18 oynamayız. 1 gb falan bizim oynadığımız oyunlar. Eee gmd'ni arıyorlar beni de bugün aradılar. 5 var. Benim chatten 5-6 kişi aldı ama arayayım bugün. Beni aram Beni aramamışlar. Eder'e eve gelmişler yok. Neyi yok. Ne yaptım lan? Kanka, Neyin benim anne yaptım? Telefonları mı susmuyor? Telefonları mı susmuyor? <gülüyor> Anladım ya. <gülüyor> Oooo doğru muymuş o? Senin telefon numaranı nereden biliyorum insanlar? Karg görevlisi. Kanka. Nasıl yani ya? Kanka şöyle bir şey oldu anlatıyorum olayı. Hazır mısın? Bu Twitch'e bir özellik Türk gel. Numaram 11 sene kanka. 11 sene ama mesela 10 12. sene kullanacaksın diye bir şey yok kargo. Bunu <gülüyor> insan kendine bunu odaklarsa vallahi bak kaybeder. Yeniliklere hazır olmak lazım. Değişim. Değişimin ta kendisi. Bugün o gündür. Ne olay? <gülüyor> Destekleyeceğiz Aynen. inşallah Neresi olursa da <gülüyor> Kanka ben ona şimdi bir numara çözdürüyorum donadan. Kanka <gülüyor> Kanka olayı anlatayım mı sana <gülüyor> Bank kaldırma talepleri geldi ya Twitch'e <gülüyor> Ben de ona bakıyordum biri dedi ki Abi Gargo'nun çetinde Numarasını yazdım ondan banlamış beni Burada Enes bu arada Gargo'nun numarası da Bu amana koyayım deyip burada da yazdı <gülüyor> Biz de yalan dolan diye geçtik, de meğerse oymuş harbiden Ayy <gülüyor> Çok özür diliyorum Ya mesela bir şey diyeceğim, garba aradım geçmişe gidip bakacak Öpüyorum ya, size. Hadi yayınlar bye bye Görüşürüz hadi bye Şimdi <gülüyor> inanmayan da inandı amınakoyim, inanmayıp aramayan da arayacak Kanka ama o da bir, insanlarla bir etkileşime geçsin oğlum bu adam düne kadar metrobüse biniyordu şimdi arabayı çekti altına <gülüyor> İnsanlarla muhabbeti geçsin bir konuşsun muhabbet etsin az bir şey bir. Oğlum Şükrün numarası böyle verildi de kimse aramadı ya managoyum. Aga be. Oğlum yapma lan yapma aman. Oğlum niye acıyor lan Aga be. Dedi ya beni kimse aramadı ki. Bir de numarayı kendi ağzıyla söyledi. <gülüyor> <gülüyor> numarayı kendi ağzıyla söyledi yine rahatsız etmediler adamı yemin ediyorum. Dur buraya okumuştuk. Şeyler geldi mi Kemal benim banladığım. Geldi geldi. 14 güne çevirdik Ali onları bu arada. Sen yoksun diye sormadım ama genel herkes 14 güne çevirdi. Seninkileri de 14 güne çevirdik. Sıkıntı var mı? <gülüyor> Çok öyle? bir şey yazmamışlar Hayır. lan bu arada. Öyle öyle ne... kardeşim, yani net net küfür. <gülüyor> en iyisini, kardeşim en iyisini bilir. Net küfür yoktu böyle yani. Normal sövmüşler anladın. De ama bayasın. Senin... Anladın sen kim kanka? Ne, Neler açtın? Doğrusu çocuğu hali yazmış adam. Ya adam aynısını yazmış banlıyorum kanka özelden şey yazıyor anana sövdüm sana sövmedim ki yazıyor yani. <gülüyor> ya, aynı kafa yemin ederim aynı kafa bu ikisi ya. Oğlum adam senin şansına bir şey dememiş ki. <gülüyor> ya bak eminim 5 sene önce 6 sene önce gidip Ferit abince doğrusu bir şey edip, Sonra bırak chat ya, ya bırak sanki beride söyledik ammadan kayıp. Hahahaha Sifre içer bundan bir sene peki hesapları çıkmıştık oğlum zaten. Oğlum biz herhalde sikmeyim diye giriyorduk ya chatlere banyoyduk açtırıyorduk ya. <gülüyor> evet. Bütün hesapları değiştirdik ya her yerden Hepsi Hepsini <gülüyor> aynı. <gülüyor> <gülüyor> bir discorda girmeye çalışıyoruz banyoymuşuz ammadan kayıp. 5 senede edeban yemişiz. Bunlar ben yeni hesaplarımız arkadaşlar. Oluyor. Normalde biz 2014'ten beri varız. <gülüyor> 15'te ben 16'da doğru. geri açtık. Ben doğru 16 hesabın kurulumu. <gülüyor> vallahi <gülüyor> ya, vallahi aynı kafa ya. Bak şimdi. He bu oyunu okuduk. Oğlum burası bağlandı lan bu arada. Talepler bağlandı. Sizde şey de öyle oldu mu? Eş atara. F5'leyeyim mi kes dur? Lan. Kes lan. Abim biz burada kes konuşuyor. Kes kes. Arkadaşlar bugün oyun oynayacağız. Evet canlar, kaydır. Hayır uyuma, uyuma, uyuma. Oyun oyun var evet, ha, oyun. Var. <gülüyor> evet oyun günüz canlar, kaydırın gelin. Canlar oyun günüz. Canlar ben uyuyorum. Canlar inter gitti. Canlar canlar. Canlar, canlar internet Bugün çok önemli bir işim var. <gülüyor> Eee, smoothie <gülüyor> ve çay 20 artı 11 çok güzel oluyor radyoyenim bu chat onur hafta ama müzisyen kesmese de kabul peki ya orospu çocukları <gülüyor> Niye sevdüm bilmiyorum ama çok <gülüyor> güldüğümde bazen vay hoşları deyip gülüyorum bir daha yazmadan derim çok seviliyorsunuz bu arada kalpten 14'e çevir Eee, CSGO var mı bugün NBA orospu Abi yemin ederim boşuma geldi. Yayın kapanıyordu. 25K kişi vardı. Dedim çete yazayım bir vallahi gördü kendisini. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tüvesi seni tebrik ediyor. Adam tebrik mesajı atmış şu anda. 80K sadakat gitti. Yeni hesap açtım 20K birikti uuu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allahım çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Ee, ben halen gelmedim, nasıl bu şans? 1000 kişi arasında sonuncu oldum yalan, <gülüyor> bay bay, <gülüyor> gta bay bay, abi şakadan yazdım, ns'lerin namına koyayım, bak <gülüyor> bu açılmaz ben işte, mod... <gülüyor> modlara sövme oğlum şurada, yemedim, lag var sanırım, nişten nasıl oluyola, ne alaka yani? Ne? Yayınaş... Lan sikmiyim belanı yazmış, He, sonra da yemedim ban demiş. Kral bir laba halimiz oldu. Kusura bakma. Vardı aramızda bir bağ var. Hatırlarsan seni yaptıydık MCD. Ne yapmıştım la bakayım bir? <gülüyor> <gülüyor> Cem Yılmaz oğlum bu amına bir şey... şey. Allah aşkına bir şeye girsene Kemal. Joko bin... balım kavga mı ederdin? Şey değil Milaniyum, mi? Pınar ne, Pınar ne oldu? Pınar ne oldu? O zaman işte o milenyum. Aynen işte. Aynen. O zamanlar. <gülüyor>